Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Bugün sizlere bilgisayarınızın açılışını nasıl hızlandırırsınız Ne türlü kodlarla neler yaparak neleri yaparak bilgisayarınızın açılışını hızlandırabilirsiniz Onu göstereceğim Arkadaşlar ilk önce yapacağınız işlerden birisi Buradan şuraya sağ tık yapıp görev yöneticisine giriyorum Bakın burada sizde böyle gelecek Şöyle gelecektir ekranınız diğer ayrıntılar tuşuna basacaksınız buradan başlangıça geliyoruz şimdi burada sizde birden fazla dosya vardır birden fazla oyunlarınız vardır bunları başta açılmasını engelleyeceksiniz arkadaşlar tamam mı misal Riot Vanguard'ı ba başlangıçta devre dışı bırak diyeceksiniz torrenti devre, devre dışı bırak demekte şunu anlatayım ben sizlere Oyuna tıkladığınız zaman açılacak yani açılır açılmaz gelmeyecek oyunlarınız gelirse bilgisayarınızın açılışı yavaşlayabilir. Bu m bilgisayarda bile aynıdır. Benim bilgisayarım çok geç açılıyordu birden fazla program vardı bunları devre dışı bıraktım. Ee, kafe programlarımı açık bırakacağım tabii ki de. Burası internet kafa arkadaşlar. Kullanıcılar bizim kafemiz var da neyse. Ee, buradan başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Başka ne yapabilirsiniz? Ee, şöyle saatik yapıp kişileştir dediğinizde böyle resim koymayacaksınız renklere gelip siyah renk seçeceğiz siyah koyu diyeceğiz hepsine yani çok kullanmasın ekran kartını işlemcisini koyu gri arka plan renkler düz renk diyeceğiz kapkara bir ekran olacak yani bilgisayarınız düşük özellikle bir bilgisayar... Bir de arkadaşlar. Yine bir şey öğrendim ben. Şimdi saatlik yaptığınızda görev yüzüne girdiğinizde... Ayrıntılar töbe. Neredeydi o ya? Performansa girdiğinizde... Bakın. Sizin Windows'unuz belki 3-4 GB kullanıyor olabilir. Ben bakın. Bu bilgisayarda bakın. Şu orgini falan kapadayım. Kaç GB kullanıyor bakalım. Başka açık olan bir şey varsa altta onları da kapatayım. Exit Word Evet. Kapatsana lan. Şurayı atma ankortu bir kapatamadım ya. Yani. Neyse kapandı. Onu da kapatıyorum. Başka ne var? Başka da bir şey yok. Bakın arkadaşlar, ram'im deli gibi düşüyor. Bu kapadı açtığımda 500 megabayt ram kullanıyor Windows. Sizin Windows'unuz 4 GB kullanıyor olabilir, 5 GB kullanıyor olabilir. Şimdi sizin RAM'iniz 4'tür, anladınız mı? Windows bunun 3 GB'ını veya evet, 2.5 GB'ını çaldığında size tam tamına 1.5-2 GB RAM kalıyor. Bunun yarısında ekran kartı çalıyor, size kalıyor 900 MB RAM. O yüzden bilgisayarınızda geç açılıyor olabilir. RAM'inizi 8 veya 16 yüklet, yükseltmenizi öneririm. Veyahut da benim aşağıda vereceğim linklerden Windows 10'u onu indirebilirsiniz. Onun için bir video çekeceğim ayrıca. Ee, o şekilde düzeltebilirsiniz. Bu şekilde yapacaksınız yani. Sonra buradan ayarlarımızın hepsini performans alacağız. Tamam mı arkadaşlar? Buradan Nvidia denetim masasına giriyorum. Sizin Nvidia'sı Nvidia, AMD'sı AMD'ye girin artık. Onun için ayrı bir video çekelim AMD içinde de. Genelde herkes Nvidia kullanıyor bildiğim kadarıyla. Niye kapatıyor lan? Herhalde ben kapattım yanlışlıkla. Büyüttüğüm zaman kapatıyor. Demek ki büyüttüm. Allah'ım yarabbim neden kapatıyorsun ya? Direkt kapatıyor arkadaşlar. Hmm şeyde durdurduğum için olabilir. Aynen arkadaşlar o zaman durdurduğunuz zaman da performansınız artıyor. Durun arkadaşlar şuradan göremeyenler size performans'a girdiğim zaman başlangıç Nvidia'yı da mı kapatmışım ben ya? Yo Nvidia yok burada. Bir yeniden başlattığım zaman düzelir arkadaşlar o da. Neyse. Oradan ayarlarınızı performans alacaksınız arkadaşlar. Bu bilgisayarı açlıyorum. Sağ tık yapıyorum. Özellikler diyorum. Gelişmiş Sistem Ayarları Buradan Ayarlara Giriyorum Veri Yükseltmeye Giriyorum Sadece Önemli Windows Dosyaları Uygula Dediğim Zaman Yeniden Başlatmanız Gerekiyor Diyor Yeniden Başlatacaksınız Buradan Arka Plan Hizmetlerine Tıklıyorum Programlardaysa Değiştir Diyorum Tüm Seçenekleri Kaldır Tamam Diyorum okeyliyorum Programlar Değiştir onu kapat. Tamam de. Uygula. Tamam diyorum. Buradan sistem korumasından bunun D'nin kapalı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu açıksa D'nizi biçimlendirmeniz gerekiyor. Benim kapalı olduğu için biçimlendirmeme gerek yok. Hem de C'yi koruyacaksınız, D'yi kapatacaksınız. Açarsanız başınız belaya girebilir. Hiçbir şey indiremezsiniz D'ye. Ve bilgisayarınızın geç açılmasını sağlar. Riskiniz vuruyorsa bu bilgisayarı uzaktan yardım bağlantısına izin ver dediğiniz zaman da başta uzaktan bağlanma yardım iznilerini açmaya çalışıyor. Onu da kapatacaksınız. Açıksa kapatın, kapalıysa hiç ellemeyin. Buradan donanıma girdiğimiz zaman ee, cihazlarınız için kullanabileceğiniz üretici uygulamaları ve özel simgeleri otomatik olarak indirmek ister misiniz? İster... Hayır deyin ister Evet değiln ee, cihazınız beklendiği gibi çalışmayabilir diyor bunda ise Evet önerilerini alın arkadaşlar Hayırdaysa ama simgeler istemiyorsanız Hayır diyebilirsiniz size kalmış bir şey ee, başka da yapacak bir şeyimiz yok bugünkü videomuz bu kadar da daha fazla böyle güzel videolar istiyorsanız videomuza like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. Görüşmek üzere.